Kuralım masaları, düğünümü şenlensin Kuralım masaları, düğünümü şenlensin Dizelim imrahları, alemciler demlensin Dizelim imrahları, alemciler demlensin Onayça olsun kardeşim Show. çalsın ustalar, koç yiğitler eğlensin Sazı çalsın ustalar, koç yiğitler eğlensin Kaşık vursun sevmenler, onatça olsun Kaşık vursun sevmenler, onatça olsun Onatça olsun kardeşim Çalalım bağlamayı, gıralım aşıkları Çalalım bağlamayı, gıralım aşıkları Ayırmasın yaradan sevdalı aşıkları Ayırmasın yaradan sevdalı aşıkları Ona çalsın kardeşim, ona çalsın